Size burada sorulan, bu dizinin 50. adımında kaç kürdana ihtiyacımız olduğu. Önce diziye göz atalım. Dizimizdeki ilk şekle bakarsak, küçük bir ev gibi görünmüyor mu? Bana öyle görünüyor. Neyse, kaç kürdan olduğunu söyleyebiliriz bu ilk şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kürdanımız var. Yani buradaki ilk objemizde veya ilk şeklemizde 6 kürdan var. İkinci şekilde kaç tane var? Zaten birinci de var olan 6 kürdan burada olacak değil mi? Bu birinci şeklin aynısı. Bunu biraz daha belirgin yapalım. Bu birinci şekil. Peki şimdi kaç yeni kürdanımız olacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Yani elimizde 6 artı 5 tane var. Yani elimizde halihazırda bulunan 6 kürdan artı 1, 5 daha o da eşittir 11 kürdan. Pekala, üçüncü şekilde ne olmuş? Şimdi biraz önceki iki evli eve benzeyen şekillerimiz burada. Bu şekil ikinci şekildeki figürün tıpatıp aynısı. İşte burada. Peki kaç tane kürdanımız oldu? Yine aynı işlemi yapacağız. Başka bir deyişle baştaki evimize yenisini ekledik. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane var. Yani bu diziye her yeni bir şekil, ifade ya da obje eklediğimizde beş kürdan eklemiş oluyoruz. Yani burada da 11 artı 5 kürdanımız olacak. Bu kısımda 11 kürdan var ve 5 tane daha eklenmiş. Bu da 11 artı 5 eşittir 16 eder. Burada da aynı şey. Şeklin bu kısmında 16 kürdan var. Eğer çizseydik, şeklin bu kısmında 16 kürdan yapacaktı. Ve burada da başka 5 kürdan daha olacak. Sonuçta bu da 16 artı 5 yani 21 eder. Peki, 50. şekilde kaç tane kürdan olacağını nasıl anlayabiliriz? Demek istediğim şu ki, 50 tane ev çizebiliriz ama bu bayağı uzun sürer değil mi? Bizim yapmamız gereken şey, bu örüntüyü, bu şablonu fark etmek. Her bir şekilde 5 kürdan artıyor. Veya n. şekil için bir formül bulabiliriz. Peki n. yani n sayısındaki şekilde kaç kürdanımız olur toplamda? Birinci şekilde 1 artı 5 kürdan var değil mi? Burada bir tane vardı. Onun zaten hep orada olduğunu ve diğer 5'inin de sonradan eklendiğini düşünebiliriz. Yani bu dizimizin ilk ifadesi. Dizimizin ikinci ifadesine gelirsek burada ne var? Elimizde 6 yani 1 artı 5 vardı. Yani elimizde 1 artı 5 ve artı olarak başka bir 5 daha yani bu 5 var. Ve dizimizin üçüncü ifadesinde ne olduğuna bakarsak, İkinci ifadede hesaplamış olduğumuz her şey üçüncüde de var. Yani 1 artı 5 artı 5 ve bi, bir tane 5 daha. Yeşille belirtelim burayı yeşille çizelim. Başka bir 5'imiz daha var ve sıra dördüncü ifadede. Peki burada ne olacak? Elimizde üçüncü figürde olan her şey var. Yani 1 artı 5 artı 5 artı 5 ve yeni bir 5 daha dördüncü 5'imizi ekledik. Dördüncü 5'i tam buraya ekledik. Peki, bunun neden böyle yaptık? Çünkü ben birincisini 6 yerine 1 artı 5 olarak yazdığımdan bakın elimde bir 1 ve bir 5 vardı diyebiliyorduk. Buradaysa ise bir birim ve 2 5'im var. Burada bir birim ve 3 5'im var. Burada ise bir birim ve 4 5'im var. Yani şimdi örüntüyü bu şablonu görebiliyoruz değil mi? Eğer eninci ifademde olsaydı, bir birim ve n tane 5'im olacaktı, değil mi? Birinci ifadede 1 bir 5 var. İkinci ifadede 2 iki 5 var. 3 ifadede 3, 5 var. Dördüncü ifadede 4 5 var. Yani eninci ifadede mesela n 10 olsaydı, bu 1 artı 10 tane 5 olacaktı. Ya da bu n olsaydı, bunu biraz soyutlaştırıyorum, bu 1 artı, düzeltiyorum, 1 artı e kere n olacaktı, değil mi? Hadi deneyelim. n 1 olsaydı, bu 5 kere 1 olacaktı n 2 olsaydı bu 5 kere 2 olacaktı. Bu n 3 olsaydı bu 5 kere 3 olacaktı. Yani 50. ifadeye geldiğimizde şeklimizde kaç kürdan olurdu o zaman? Şimdi elimizde 1 artı 5 kere 50 olacak değil mi? 50 kere 5 ya da. Burada n 50. O zaman bu neye eşittir? 5 kere 50'ye yani 250'ye. Bu 250 ve 1 eklediğimizde buluyoruz ki, bu dizideki 50. şekli oluşturmak için 251 tane kürdana ihtiyacımız var.